Evet herkese merhabalar. Aile destek paketi Türkiye'nin gündeminden düşmüyor e, arkadaşlar. Yaklaşık yani Türkiye genelinde şu anda 5 milyon 6 milyon e, civarında e, insanlar bu sosyal yardımı alıyor. Peki aile destek paketi yardımı Kasım'da mı yatacak? Evet arkadaşlar aile destek paketi yardımı Kasım'da yatacak ve zamlı Yatacak. Şu anda sosyal medyada bir de şöyle çalışmalar var. Aile destek paketi yardımının böyle sabit maaş olması yönünde işte Twitter'da etkinlik yapıyorlar, YouTube'da, diğer kanallarda bizler de bu gelişmeleri takip ediyoruz. Evet bu konuyla ilgili hemen bir habere bir bakalım. Evet aile destek paketi yardımı biliyorsunuz. 850 lira ile 1250 lira arasına çıktı. Yani bu arttı. Peki yıl başında da artar mı? Enflasyona göre artabilir arkadaşlar. Bu rakamlar daha da büyüyebilir. Öyle söyleyelim. Ha çok önemli bir haber söyleyeyim size. Elektrik desteği ve çocuk bileşeni desteği yardımları arkadaşlar yani Başvuruları yapılmadığı için muhtemelen aile destek paketi yardımı alanlara otomatik olarak bunlar da e eklenecek tabi bu bizim tahminimiz öyle söyleyelim aile destek paketi programına başvuruları biliyorsunuz bunları detaylıca anlatmaya gerek yok arkadaşlar onun haricinde devletimiz 15 milyar e, liraya 25 milyar lira ilave ederek e, esnafları ve çalışanları da gelir kriterine uymak şartıyla onlar da e, dahil edildi onlar da alabiliyor e, bunları e, biliyorsunuz bu detayları evet, devam edelim e, haber habere yeni tutarlar da e, sabah gazetesinin haberine göre Kasım ayı ödemelerine yansıyacak e, diyor. Yani Kasım ayında arkadaşlar Kasım ayının ilk haftasında hem çocuk e, bileşeni yardımı hem de elektrik desteği yardımı da alabilirsiniz. Tabi bu bizim e, tahminimiz e, arkadaşlar. Evet e Devlet üzerinden e, başvuru yapıyorsunuz. Başvuruları red olanlar e, tekrar tekrar başvursunlar. Bir ayı e, geçenler e, sosyal Yardımlaşma Vakıfları'na mutlaka ve mutlaka e, gitsinler e, arkadaşlar. Evet bu konu ile ilgili e, şimdilik aktaracağımız haberler e, bunlar. E, aile Destek Paketi Yardımı ile ilgili yeni gelişmeler olursa sizlere bunları aktaracağız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.